Herkese merhabalar ben Hüseyin Oçak bu videoda sizlere birçok defa sorduğunuz veya Google'da arattığınız bir terim olan Acun Ilıcalı'nın düzenlemiş olduğu laptop kampanyasından nasıl laptopa sahip olabiliriz diye bir konu başlığı gördüm ve bu konu başlığı üzerinde bir tane video çekmek istedim emin olun ki bu konu hakkında merak ettiğiniz tüm detaylar bu videoda sizlerle olacak videoya geçmeden önce aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi de yorum olarak bana iletmeyi unutmayınız. Hadi dilerseniz videomuza geçelim. Uzaktan eğitimin devam edilmesi kararının alınmasının ardından birçok öğrencinin imkanlarının yetersiz olduğu kamuoyuna taşındı. Laptop yetersizliği, tablet yetersizliği veya bazı köylerde hatta birçok köylerde altyapı yetersizliği oldukça gündeme gelmişti. Fakat bazı iş adamlarımız ve bazı bakanlıklar bu konu hakkında elini taşın altına koydu. Selçuk Bayraktar, Acun Ulucalı, işte Milli Savunma Bakanlığı ve benzeri Kızılay gibi birçok kurum, bakanlık ve şahıs elini taşın altına koyarak bazı yardımlar topladı. Acun Ilıcalı bir yardım kampanyası başlattı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan 3000 tablet geldi. Selçuk Bayraktar'dan ne tablet ve laptop desteği geldi. Bütün bunlardan sonra da öğrencilerin merak ettiği bir konu vardı aslında. Biz bu tablete nasıl sahip olacağız? Biz bu laptopa nasıl sahip olacağız? Şimdi bu konu hakkındaki detaylara gelelim. Bağış toplanıyor. Yani işte Acun Ilıcalı bağış topluyor. Milli Savunma Bakanlığı çeşitli işte şu kadar tablet dağıtacağım diye bildiri yayınlıyor. Fakat siz bunları bunları diyen insanlara başvurarak alamayacaksınız arkadaşlar. Bütün toplanan para, bağışlanan tablet, bilgisayar hepsi Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'na gittikten sonra da benim tahminim şu anda net bir şey yok muhtemelen Milli Eğitim Bakanlığı illerdeki valiliklere ve Milli Eğitim Bakanlığı temsilcilerine ulaşacak ve gelir durumu yetersiz. Gerçekten bu tablete ihtiyacı olan öğrencilere de bu tablet sağlanacak. Bunu neden yapacaklar? Benim tahminim yine şu şekilde. Şimdi Acunlıcalı işte çeşitli kişiler böyle bir yardım kampanyasına başlattığı zaman ihtiyacı olan olmayan herkes bu tabletten, laptoptan sahip olmak, almak isteyecek. Bunun önüne geçebilmek için de muhtemelen illerdeki kaymakamlıklara, valiliklere yazı gönderilecek. Ve ilde işte ne kadar buna ihtiyacı olan genç varsa, ailesinin durumu yetersiz olan varsa bana bu isimleri ver diyecek Eğitim Bakanlığı. Ve bu isimlere göre de başvuranlar arasından muhtemelen bir dağıtım sağlanacak. Umarım ihtiyacı olanlara gider. Umarım gerçekten tablete, laptopa ihtiyacı olan öğrencilerin evine gider bu olaylar. Çünkü gerçekten biraz nasıl desem hassas bir mevzu. İnşallah ihtiyaç sahibi olan birisine gider diyorum. Eğer konuyu anlatım hoşunuza gittiyse veya beni ilk defa bu videoda görüyorsanız bana destek olmak istiyorsanız aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bu konu hakkında görüşlerinizi de aşağıya yine Yorum olarak iletmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoya dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.